Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro orjinal yayınların hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabındaki üçgende açı konusundaki kazanım testi karma. Neyin karması? Döndürmenin, eş şekillerin, katlamanın, bir de pusula sorusunun karma testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir tasarımcı birbirleriyle aynı olan ikizkenar üçgen şeklindeki 4 kartonu kenarları çakışık olacak biçimde yukarıdaki gibi birleştirerek düzlemsel bir şekil elde ediyor. Evet ikizkenar üçgen şu eşitlikleri şöyle göstereyim. Bu ikizkenar kenar üçgen. Bu da aynı şekilde. Bu da aynı şekilde. Bu da ikizkenar kenar üçgenin şu eşit kenarları. Aa ne oldu? Eşkenar üçgen çıktı. Açıları yazalım. 60 60 60. Hocam bir de burada bak bir noktada birleşen köşe var. 3 tane köşe var. Bu da ikizlerin tepe açısı ya. O zaman ben ikizlerin tepe açısına alfa dersem. Alfa alfa alfa. 3 alfa artı 60'ın ne olması lazım? Eşittir 360 yapması lazım. Buradan 3 alfayı kaç buluruz? 300 derece buluruz. Alfa böylelikle 100 derece çıkar. E, alfa 100 derece çıktıysa 100 se 180'den 100 çıkart 2'ye böl. Taban açıları 40 40 yapar. Bizden şuradaki x açısı isteniyor. Hocam burası 100. Bunlar 40 40 yaptı o zaman. Hocam burası 100. Taban açıları da 40 40. Benden de zaten şurada kaç isteniyor. x açısı şurada da bir 360'lık durum var mı? Var. Yani x artı 100 artı 60 artı 40'ın 360 olması lazım. Şurası 200 yaptı. 360'dan da 200 çıkınca kaç kalıyor? 160 derece kalıyor. O zaman birinci soru akçay oldu arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Evet. AC eşittir BD demiş. Şöyle de bir katlama verilmiş. Katlama da eski haline geri açacağız. Açık halde var burada zaten. Katlamada üst üste bilen kenarlar birbirine eşit. Burası eşitken burası da eşit. Hatta şu kenarlar da birbirine eşit. Hatta üst üste bilen açılar da birbirine eşit. X ise burası da x'tir. Şu açıyla da şu açı eşit. Hatta burası da 90 derece diyebiliriz. Sonra BCA açısını, BCA açısı tamamına 60 derece vermiş burada. Bunun tamamı 60. Bunu kullanacağız. Hadi bakalım bunu nasıl kullanacağız? Bir yerden başlayalım. Nereden başlayalım? Şuradaki X kenardan başlayalım. Alfa alfa dersek, hocam iki iç açı bir dış açı eşit. 2 alfa. X dolayı burası da iki alfa. Büyük üçgende 60 derece var. 2 alfa alfa ve 60'ın toplamı. Yani 3 alfa art, artı 60 eşittir 180 yapmalı. 3 alfa buradan 120 yapar ve alfayı da 40 derece buluruz. Alfa 40 sa şu dik üçgenden x artı 40'ın 90 derece olduğunu biliyoruz. Ve x'i de böylelikle 50 derece olarak buluruz. İkinci soru böylelikle balık çıktı. Geldik 3'e. ABC üçgeni A2'si etrafında döndürülüyor. Evet şu üçgen buraya döndürülüyor. Ne, neye dikkat edecektik? X yapılarının olmasına dikkat edecektik. Mesela hocam şu ABK'ları buraya geldi. Bunlar eşit. BC buraya buraya geldi. Bunların eşitliğini kullanmayacağız. Alakasız oldu. Sonra şu kenarda nereye geldi? Buraya geldi. Bak eşitlerini gösterdim. Bak ne çıktı burada? X kenar çıktı. Sonra şurası X açısı. Hocam çift çizgi yören X açısı. Çift çizgi yören burada da X, X açısıdır burası da. Sonra başka bir şey verilmiş mi? Şurası da 20 derece olarak verilmiş. Bu 20 dereceyi de kullanacağız. Ve kaç derece döndürülmüş? 40 derece döndürülmüş. Hocam bu 40 derece döndürülmüşse bak mesela şu kenar. Hop dönerken buraya mı denk geldi? Evet hocam. E o zaman ne oldu? Şu kenar böyleyken döndü. Şuraya geldi. E bu dönme açısı şuraya eşit değil mi? Evet. Yani burada kaçı? 40 derece. E hocam bu ikizkenar kenar üçgen oldu. Tepe açısı 40 180'den 40 çıkar. 142'ye böl. 70-70 yapar buraları. X artı 20 eşittir. 70 ise x de böylelikle 50 derece olarak buluruz. Yani 3. soru. Böylelikle C han çıktı. Geldik 4'e. Pusula sonusu. Evet ne diyor? Bak şimdi A'dan B'ye O noktasına doğru hareket eden şöyle geliyor. Bir de B'den de bu, bu şekilde geliyor. Şimdi dikkat et. A'dan O'ya O'ya yakın taraftan kuzey çizgisine saat yönünün tersinde geldiğimiz zaman bak kuzey çizgisini çizelim. Burada kuzey çizgisi bu. Burada kuzey çizgisi bu. Şimdi A'dan O'ya giderken O'ya yakın tarafta. Dikkat! O'ya yakın taraftan O kuzey çizgisine saat yönünün tersinde giderken yani sola doğru giderken Saat yönünün tersi de giderken O'dan başlıyoruz. Dikkat et. O'dan başlıyoruz. O'ya yakın taraftan. Sonra saat yönünün tersi de giderken. Hop şöyle ne olacak? Sana buradaki açı kaç derece diyor? 150 derece diyor. Tamam. Burada hocam O'ya yakın tarafta B'den O'ya giderken O'ya yakın taraftan buraya kuzey çizgisine gelirken O'ya yakın taraf burası. Buradan kuzey çizgisine giderken ne yönde yalnız? Dikkat et. Hop şöyle saat yönünde Saat yönünde şu yönünde bu yönlü giderken 140 derece diyor. Benden de şuradaki x açısı isteniyor. 150 iken burası kaç derece? 30. 140 burası kaç derece? 40. Hocam şurada bunlar birbirine paralel. Ne çıktı burada? Bir m kuralı çıktı. Soru işaret dediğimizde o zaman 30 ile 40'ın toplamına eşit olacaktır. Yani cevap 70 yapar. Dördüncü soruyu böylelikle Ceyhan bulduk ve bu kısmı bitirdik arkadaşlar. Karma testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda neye geçiyoruz? ÖSYM tarzı sorulara geçiyoruz ÖSYM tarzı sorularda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın